Ve şöyle de, Ey Rabbim, onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız, elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma.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 Aksi halde kötülenmiş ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz size oğulları tahsis etti de kendisi meleklerden dişileri mi edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Biz bu Kur'an'da akıllarını başlarını almaları için türlü şekillerde ikaz ve ihtarı açıkladık. Fakat bu açıklamalar,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 ancak öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semu'da açık bir mucize olarak o dişi deveyi vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Deveyi boğazlayarak kendilerine yazık etmişlerdi. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Vaktiyle sana şöyle vahyettiğimizi hatırla. Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır.